Herkese merhaba. Bu videoda kripto para piyasasına yeni başlamış ya da başlamayı düşünen kişilerin temel olarak bilmesi gereken kripto para borsalarının çalışma mantığı, nasıl alım satım yapılabileceği, emir tipleri ve dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz. Videoya başlamadan önce birkaç tane uyarı yaparak başlamak istiyorum. Bu uyarılardan birincisi, kripto para piyasasında işlem yaparken sermayenize mutlaka dolar bazlı olarak bakmanız. Çünkü Bitcoin ve altcoin'ler diğer bütün piyasalarda olduğu gibi dolar ile fiyatlanan ürünlerdir. Örneğin TL bazlı olarak sermayenize baktığınız zaman gün içerisinde dolar %3 arttığında BTC'de %2 düşüş yaşadığında Türk lirası olarak %1 kar etmiş olursunuz. Her ne kadar TL olarak kar etmiş olsanız da aslında bu kar oranı doların yükselişinden gelmiş olur. Yani aslında Bitcoin yatırımından zarar etmiş olursunuz. Bu durumda yatırım yaptığınız üründe kâr-zarar analizinizi yapamaz hale gelirsiniz. Ayrıca tüm dünya kripto paraları dolar bazlı olarak ele almaktadır. Bu sebeple trend oluşumları, destek direnç noktaları ve yapılan bütün analizler dolar bazlı olarak yapılır. TL bazlı olarak bakıldığında yine bu durumlara ayak uyduramamış olursunuz. Bu sebeple USD bazlı olarak yatırım yapmak en doğrusu olacaktır. İkinci önemli konu ise borsalardaki hacimlerin önemi. Demin sermayeye USD bazlı olarak bakılmasını, yani işlem yaparken USD paritesinde işlem yapılmasını söyledim. Ancak bazı borsalarda USD bazlı işlem hacimleri yeterli seviyede değil. Gerçekten çok düşük. Bu sebeple fiyatlar arası makas aralıkları olabileceğinden, işlemlerin istenilen seviyelerde yapılamaması, stop emirlerinin gerçekleşmemesi gibi birçok sorun olabiliyor. Ben bu konuda Binance borsasını öneriyorum ve videonun devamına da Binance borsası üzerinden devam edeceğim. İşlemleri burada gerçekleştireceğim. Eğer daha önceden açmış olduğunuz bir üyeliniz yoksa videonun altındaki referans koddan sisteme üye olabilir ve komisyonlarda ömür boyu indirim sağlayabilirsiniz. Ayrıca Binance borsasına nasıl para aktarılacağı ile ilgili de önceden çektiğim videolara göz atabilirsiniz. Kanalda bu videoların hepsi mevcut. Öncelikle borsaların mantığını anlayalım. Kripto para borsaları, kripto para almak isteyen ve satmak isteyen kişileri buluşturan platformlardır. Yani benim elimde kripto para var, bunu satmak istiyorum. Başkasının elinde de para var, bununla kripto para almak istiyor. Bu kişileri buluşturan platformlardır. Bu işlemler gerçekleştiğinde de alım-satım işlemlerinden bir miktar komisyon alırlar. Bu şekilde bütün borsaların çalışma mantığı budur. Bu temel açıklamalardan sonra artık kripto para almak-satmak için menüden al-sat kısmı ve temel kısmına giriyorum. Bu kısımda elimde olan ve almak istediğim kripto paranın paritesine gireceğim. Mesela elimde USDT varsa ve bitcoin almak istiyorsam BTC USDT paritesine gireceğim. Yani elinizde olanla almak istediğiniz paritelere giriş yaparak işlemlere başlayacağız. Gördüğünüz gibi şu anda BTC USDT'de işlem yapacağım için onda devam ediyorum. Burada dikkat etmeniz gereken mesela 5x diye bir seçenek var. Buna eğer spot işlem yapıyorsanız yani bu videoda gösterdiğim şekilde işlem yapıyorsanız Buradaki 5x rakamına takılmayın. Yani bu coin ile 5x kaldıraçlı işlemde yapılabiliyor. Yani margin için alınabilip satılabilen bir coin olduğunu göstermek için bu ibare var. Biz alım satıma devam edelim. Buradan aşağı indiğimiz zaman alım satım kısmı gerçekleşen işlemler ve sol tarafta alım satım tahtasını görüyoruz. Bu tahtada alım yapmak isteyen kişilerin yapmak istediği miktar kadar bu tahtaya yazılır. Satış yapmak isteyen kişilerin de Satmak istediği miktar ve fiyat buralarda yazılır. Burada alım yapmak isteyenler, burada ise satış yapmak isteyenler var. Bu fiyat ise en son gerçekleşen eşleşmeyi ifade eder. Yani en son hangi fiyattan eşleşme gerçekleştiyse onu ifade etmektedir. Şimdi buradaki görseli dondurup, yani burada işlemler çok hızlı aktığı için anlaşılması zor, işlemleri durdurup daha anlaşılır bir şekilde devam edelim. Ben ki resmi dondurdum. Yani orayı resim olarak çektim. Bu resim üzerinden işlemler akmazken... E, ...şuradaki işlemlerin mantığını... ...güzel bir şekilde anlamış olalım. Buradaki işlemler şu şekilde. Elinde USDT olan biri... ...yani bitcoin almak isteyen biri... ...diyor ki... ...ben 9521.79 dolardan... ...bu miktarda bitcoin almak istiyorum. Ve alım emri olarak... ...bunu buraya yazıyor. Bu tahtaya yazılmış oluyor. Aynı şekilde daha düşük fiyatlardan... Miktarlar buralara girilmiş. Yani başkası da demiş ki ben 9520 dolardan bu miktarda bitcoin'i almak istiyorum. Alış emri olarak bunlar tahtaya girilmiş. Aynı şekilde satış emrinde ise elinde bitcoin'i olan ve bunları USDT'ye çeviren kişiler tahtaya yazım yapar. Yani buraya emir girer. Mesela en yakın emir olarak 9521.80'den bu kadar miktarda bir bitcoin satış emri olarak buraya girilmiş. Ayrıca bu tahtalar tabii ki bu kadarla sınırlı değil. Alta ve üste, mesela burada 5000 dolara bile alış emri girilmiş olabilir. Burada da 15000 dolara bile satış emri girilmiş olabilir. Yani alta üste bunlar devam etmekte. Biz şu anda küçük olarak bakıyoruz. Konuya dönecek olursak, aynı şekilde 9524.22'den bu kadar miktarda Bitcoin satmak isteyen, yani elindekileri USDT'ye çevirmek isteyen kişi, buraya satış emrini yazmış ve tahtada bunlar duruyor. Ayrıca buradaki miktarlar bir kişiyi temsil etmemekte. Mesela bu tablo aynı böyle durduğunu düşünelim. Biz 9524.22 dolara bir bitcoinlik bir satış koyduğumuzu düşünelim. O zaman burası 1.105.028 olarak güncellenir. Yani burada belki bu fiyattan satmak isteyen 50 tane kişi bile olabilir. Buradaki miktarlar o fiyattan satış yapmak isteyen kişilerin Toplam bakiyesini gösterir Ve işlem gerçekleşeceği zaman Yani 9524.22'den bir alıcı çıktığı zaman ilk buraya sırasına birinci olarak girenin Malı alınır Daha sonra ikinci, üçüncü şeklinde devam eder Burada kaç kişi varsa Yani ilk bu satış işlemini yazan adamın Malı ilk önce alınır Mantığı resim üzerinden biraz daha anlatacak olursa Diyelim ki bu işlemler böyle kaldı 9521.79'dan almak isteyen var, 9521.80'den de satmak isteyen var. Diyelim ki bu tahta böyle kaldı ve işlemler hiçbir zaman eşleşmedi. Bu durumda bu tahta böyle kalır ve işlemler hiçbir zaman gerçekleşmez. Ne zaman ki bu fiyattan almak isteyen kişi tamam ben bu tahtadaki fiyattan almak istiyorum artık 79 0.79'a değil de 0.80'e elimdeki USDT'lerle Bitcoin alabilirim derse bu eşleşmiş olur. Aynı şekilde yine satmak isteyen de tamam ben yüksek fiyattan satmak istiyordum ama tahtada ilk işlem bu var. Ben bu fiyattan elimdekileri satmak istiyorum derse eşleşme olur ve eşleşme miktarı yani son eşleşen fiyat burada yazar ve sağdaki işlem geçmişi kısmına yazılır. Tüm bu anlatılanları toparlayacak olursak. Burada almak isteyenlerin alış yapmak istediği miktarlar ve fiyatlar. Burada satmak isteyenlerin satmak istediği fiyatlar ve miktarlar. Burada ise hangi fiyattan ne kadar miktarda işlem gerçekleştiyse saniyesine kadar tek tek bütün fiyatlar burada gözükmektedir. Bunlar aslında mesela 9521.80'den bu kadarlık bir işlem olmuş. Yani bilinmeli ki buradan... Hem bu kadar miktarda alış hem de bu kadar miktarda satış olmuş. Buradaki malları satan biri yoksa alamazsınız, alan biri yoksa da satamazsınız. Her zaman elinizdeki malı birisi almalı veya almak istediğiniz malı da birisi satmalı. Dünyadaki bütün borsaların çalışma mantığı budur. Alıcı ve satıcıları eşleştiren platformlardır. Yani bir nevi değiş dokuş yapan platformlardır. Buradan da anlayabileceğimiz gibi elinizdeki malı almak isteyen biri yoksa satamazsınız, satmak isteyen biri de yoksa alamazsınız. Yani sizin belirlediğiniz satmak veya almak istediğiniz miktarlar ancak başkasının da almak veya satmak istediği miktarlar olmalı ki eşleşme gerçekleşsin. Şimdi resmi bir kenara bırakalım ve canlı bir şekilde işlem yapmaya başlayalım. Borsaya geçtiğimiz zaman ise burada genel olarak kısımları tanıyacak olursak, BTC-USD hangi paritede işlem yaptığımız burada yazar. Son fiyat şurada yazanla şurada yazan aynı olur. Burada ben Türk Lirası olarak seçtiğim için şuradaki para birimini. Türk Lirası karşılığında yaklaşık olarak bir değer olarak gösterir. Burada 24 saatlik değişim. 24 saatte en düşük ve en yüksek oranlar ve 24 saatlik hacim. Hacmin önemini zaten videonun başında belirtmiştim. Diğer kısımda ise mesela BTC paritesine bastığımız zaman Burada Bitcoin ile alıp satabileceğimiz altcoin'ler çıkıyor. En sağ kısmı yani fiyat kısmına bastığımızda ise burada mesela Türk Lirası seçeneği var. Burada Türk Lirası ile alıp satabileceğimiz kripto paralar çıkıyor. Mesela BTC TR'ye bu parite ile tıkladığımız zaman burası değişiyor. Yani Bitcoin ile Türk Lirası alabiliyoruz. Türk Lirası ile de Bitcoin alabiliyoruz. Bu iki paritede değişim yapabiliyoruz. Ancak burada biz her zaman Videonun başında da dediğimiz gibi USD bazlı olarak işlemlere bakacağız. USDT bir stable coin yani dolar ile birebir oranda işlem gören bir kripto para. Yani aslında dolar, dijital dolar diyebiliriz. En fazla hacim USDT bazlı olarak bunda var. Yani işlem yaparken burada gördüğünüz gibi USDT bazlı olarak işlemleri yapabiliriz. Biz şimdi buradan BTC USDT'ye gelelim ve aşağı doğru inelim. Bu kısımları zaten daha önce anlattık. Bu kısım ise işlemleri yapacağımız kısım. Burada emir tiplerini görüyoruz. Limit, piyasa, stop limit ve OCO şeklinde. Bu emir tiplerini bir dahaki videolarda anlatacağım. Şimdilik borsanın genel arayüzünü ve borsanın çalışma mantığını anlatmış olduk. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.